Merhabalar, ben Profesör Doktor Ekrem Çufa. Özellikle buradan öğrencilere, gençlere, belilere, ruhunu genç hissedenlere yaşı ne kadar ilerlemiş olsa, olursa olsun, yani ne kadar daha ince tabirle yaş almış olursanız olun, kariyer yapmak istiyorsanız bugün çok, bomba gibi bir hizmetimizden bahsedeceğim. Bu hizmetin adı nedir? Eğitim Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı. Evet, hangi durumlarda eğitim koçuna gidilir? Yardım alınır, profesyel olarak bunlardan biraz bahsedeceğim. Biz 30 yıllık tecrübemizde Mahalel Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezleri olarak Eğitim Danışmanlığını şu sacayağı içinde değerlendiriyoruz. Bir, İlk okullara koştuk, ilk öğretim koştu, lise koştu, üniversite koştu, genel öğrenci koştu, sınav koştu, kariyer koştu, meslek koştu, TYT-AYT koştu, DGS koştu ve yüksek lisans doktora koştu. Görüyorsunuz tüm akademik koştuk dahil profesör olana kadar tüm hayatınızda varız. Tabii ki olmak istiyorsanız. Nereye gelmek istiyorsanız koçlarımızın hemen arkasında Böyle dağ gibi duran Psikologlarımız olacak Psikoterapistler size destek olacak Psikiyatra mı ihtiyaç var Yine danışman Psikiyatrlarımız ve Nörologlarımız sizlere destek Olacaklar inşallah Kısaca biz 365 gün 360 derece Sizlerin yanındayız Sevgili dostlar Tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki yayınımızda YouTube kanalında detaylı olarak bunu inceleyebileceksiniz ve izleyebileceksiniz. Evet, kıymetli dostlar biraz daha önce Instagram'da ve sosyal medyada duyurduğumuz gibi eğitim koçluğu ve danışmanlığı hizmetlerinde bir açılım yaptık. 2021 2000 22 yılına bomba gibi geliyoruz. Korona mı ne olacak? Ey kahve korona! Artık ne yandan eserseniz İnşallah aşılarımızda, sosyal mesafe, hijyen kurallarımızda, adeta halk olarak, millet olarak tüm eğitim ordumuzla, öğretmenlerimizle, kurumlarımızla sizlere hizmete hazırız. Biz de Maylay Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi olarak sizlere böyle yanlar öyle bir destek vereceğiz ki keçi yolundan giden insanlara eğitim alanında otobanlar açacağız. Evet, bu geçişler ücretsiz olacak, onu söyleyeyim bu arada. Peki diyeceksiniz hocam, eğitim koştuğuna gittik. E, özel olarak öğrenci koştuğu nasıl, hani neler yapar bize? Öğrenci koştuğu sizi çok zor anınızda, adeta 7-24 Moral motivasyon için hazır. Ama haftalık seanslarınızda sizlerin sosyal çevrenizi, aile çevrenizi, yakın akraba çevrenizi ve tüm okul çevrenizde sizin yanınızda olur. Diyelim ki verimli ders çalışamıyorsunuz. O haftaki seansınızın, koçluğunuzun konusu bu olur. Diyelim ki dikkat eksikliğiniz var. Hemen size dikkat koçluğu yetmezse dikkat danışmanlığı daha da Üst seviyede dikkat odaklanma probleminiz varsa terapistlerimiz sizlerin yanında olacak. Demek ki takım ve ekip ruhuyla birlikte hareket edeceğiz. Diyelim ki ebeveynler ağız birliği içinde öğrencilere hizmet veremiyorlar veya çocuğuna anne babalık ebeveynlik yapamıyorlar. Hemen devreye ebeveyn koçumuz hizmet verecek ve anne babanın ağız birliğini sağlayacak. Diyelim ki ailede boşanma gibi bir risk oldu. Hemen aile terapistimiz sizin önünüzü açacak. Burada mesela balık verme değil, sizlere balık tutmayı öğreteceğiz. Ve öğrenci dahil, öğrencinin yakınları... Okul, öğretmenleri, işte anne babalar, büyük anne büyük babalar gibi hemen hemen herkes konsensus halinde o öğrencimizin mutlu ve başarılı olması için, elinden gelenin fazlasını yapabilmesi için, deneyimlemesi için, hayatı öğrenmesi için... Bizler sizin yanınızda olacağız. Unutmayın, LGS ve TYT ve AYT sınavları gerçekten ve devamında belki DGS, KPSS, yüksek lisans ve doktora sınavlarında, ilk sınavlarında da, yurt dışı eğitim ve kariyer planlamalarınızda da MyLife Psikolojik Danışmanlık Merkezleri ve ben, ...koordinatörü, CEO'su olarak sizlere yardımcı olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Nasıl zımba gibi izleyin. Şöyle biraz silkelenin. E, Ağustos sendromunu, Pasantes sendromunu artık aşalım, kıralım. Ne olacağız? Garfield gibi iki yıl pandemi döneminde e, bir sağa döndük, bir sola döndük. Yetmedi, online desteklerde de bulunduk ama yüz yüzenin tadı başka be dostlar. Görüşmek üzere. İnşallah ben çayımı da bulayım. Beraber çaylarımızı içeceğiz. Az sonra kahvemiz geliyor. Sevgiler, selamlar olsun.